Çok güzel bir bahçem var ve bahçemde dün 3 tane çiçek açtı. İşte buradalar. 1, 2, 3 tane çiçek. Bugün ise 6 tane daha açtı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahçemde açan kaç tane çiçek vardır? Dün 3 tane, bugün 6 tane daha. Evet, dün açan 3 taneye bugün açan 6 tane çiçeği eklersem kaç tane çiçeğim olur? Yani, 3 artı 6 kaç eder? 3 artı 6, artı 6, 3 ile aynı şeydir ve bu işlemin sonucu da 9'dur. 6 artı 1, 7, 6 artı 2, 8 ve 6 artı 3, 9 eder. Kafanızda canlandırmaya çalışın. 3 artı 6, 9 eder. 6 artı 3 de 9 eder. Hadi gelin, bu çiçekleri sayalım. 1, 2, 3, Dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Hadi bir örnek daha yapalım. Denizde iki tane köpek balığı vardı. Korkmayın. Bir, iki. Şimdi üç tane daha köpek balığı geldi. Bir, iki, üç. Şimdi ben de biraz korktum açıkçası. Sorumuz denizde toplam kaç tane köpek balığı vardır? Evet, iki tane vardı öyle değil mi? Peki üç tane daha gelirse ne olur? 2 artı 3 tane köpek balığı olur. 2 artı 3 ne eder? 5 eder. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bir tane daha. Sincap 7 tane meşe palamudu toplamış. Aferin, çok güzel. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha toplarsa, Sincap toplam kaç tane meşe palamudu toplamış olur? 7 tane toplamıştı, öyle değil mi? Bir tane daha toplarsa 7 artı 1 tane meşapalamudu toplamış olur ve bu işlemin sonucu da 8'dir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. Cevabımız doğru.